Şimdi size ikinci bir metot göstereceğim. Size yardımcı olacak bir ipucu olarak başka bir 3'e 3 matrisin determinantını alacağım. Ama sizin determinantını bulmaya çalıştığınız 3'e 3, e 3 matris de tamamen aynı süreç. Burada 3'e 3 bir matrisimiz var. Matris A. Bunun determinantını bulacağız. 3'e 3 bir matris gördüğümüzde hemen dama tahtası modelini hatırlamalıyız. Pozitif, negatif. Pozitif. Önce pozitif 1 çarpı 4 alacağız. Yani artı 4. Çarpı 4'ün alt matrisinin determinantı. Bunun alt matrisinin determinantını alacağız. 5, 3, 0, 0. Daha sonra üst satırdaki ikinci elemana bakalım. Dama tahtası modelimiz bunun negatifinin alınacağını söylüyor. Yani negatif çarpı negatif 1 çarpı Alt matrisinin determinantı. Bunun alt matrisinin determinantı. Bu satır ve bu sütundan kurtuluyorsunuz. 4, 3, eksi 2 ve 0 kalıyor. Sonuncu, yine pozitif. Pozitif çarpı artı 1, çarpı bunun alt matrisi. Bu satır ve bu sütundan kurtulursak, bunun alt matrisi de 4, 5, eksi 2 ve 0. Şimdi bu iki iki determinantları hesaplamalıyız. Buradaki determinant 5 çarpı 0 eksi 3 çarpı 0 ve bu da 4 ile çarpılacak. Parantezin içi 0 eder, 4 çarpı 0 da 0 eder. Burası eşittir 0. Şimdi bu terime bakalım. Negatif negatif 1 yani pozitif 1 çarpı 4 çarpı 0 eksi 3 çarpı eksi 2. 4 çarpı 0 0 eder. Eksi eksi 6 artı 6 eder. 0 artı 6 eşittir 6. yani burası da 6'ymış. Son determinanta geldik. Artı 1 çarpı 4 çarpı 0 eksi 5 çarpı eksi 2. Bu da 4 çarpı 0 eşittir 0, Eksi 5 çarpı eksi 2, eksi eksi 10, artı 10 demek, parantezin içi 0 artı 10, eşittir 10. Bu 0, bu artı 6, pozitif 6, bu da artı 10. Bunları toplarsanız sonuç 16 eder. İki tane püf noktası var. Bir, dama tahtası modelini hatırlamalısınız. 2. Negatif işaretlerini kullanırken çok dikkatli olmalı ve çarpma işlemlerini yaparken işaretleri karıştırmamalısınız.